Zuta'dan günaydın. Uyandık. Efendime söyleyeyim. Geldik. Burası e, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı. Yani şöyle aslında Fas'ın içinde kalıyor. Yani ön arkası sağ solu Fas diyebiliriz. Ama İspanya'nın elinde. Yani İspanyol yani baya işte. Ondan sonra gene büyük bir limanı var tabi. Artık Cebeli Tarın içindeyiz yani. Burası Gibraltar'ın içi. Cuba diye yazılır, Suta, Suta diye okunur. <gülüyor> Burası bir İspanyol şehridir. Bir free portu. Free port ne demek? Bu ne demek hakikaten? Yani. Ne davalım? Hayır. <gülüyor> Burada para almıyorlar arkadaşlar. Liman bedavaymış. Kralip korsanları var. Korsan tan, var tan, kaç. Tan, tan. <gülüyor> para alacak. Para almak <gülüyor> üzere daha kaçmazsan. <gülüyor> Kalkınmak için. hep bedava. Bütün katedreller <gülüyor> bedava girişleri. İspanya, İspanya için evet <gülüyor> İspanya <alışılmadım> şey. için <gülüyor> alışılmadık dedik. <gülüyor> evet. yani demek ki yani e, huzurtalarına da yeni koydurmuşlar zaten evet. oltayı. Dünya'da gemi şeklinde, çok şirin arkadaşlar. Galatasaray'la Beşiktaş bayraklar <gülüyor> almıştı. Evet. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Galatasaray'la Beşiktaş var. <gülüyor> Avrupa Birliği var, Amerika var, İngiltere var. Galatasaray'la Beşiktaş var. <gülüyor> evet, denizci dayı heykeli. Seyuta'da. Denizci dayı heykelime ada. Denizci Erik'in heykelası. Erik miymiş? Evet. Tamam. Olabilir. Erik el Navigante. Erik. Bu adam Sotana'nın kurulmasına büyük faydalar yararlıklar gösterdi. İşte uyduruyorum şu an. Bak, doğrusu buraya en... koyacağız biz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğrusu şey yukarıdan halat atıp aşağı bağlayacağız. Pilot niye bizim gemimiz orlarda dolaşıyor? Geminin yanını cızdırdılar sabah. O şey var ya, basan lastikler var. Onlar çizdi. Aha bak katlı tekne park yeri var. Ne güzel bak. Bakın. Çoklu tekne park yeri var. Görmüş olduğunuz duvarlar Sultan'ın en önemli duvarları. Zaten şehrin sembolü kendileri. Portekizler tarafından şehir savunmak amacıyla e, dikilmişler. Burası eskiden Portekizlere aitmiş. Sonra İspanyollarla yaptığı bir anlaşma gereği İspanya'ya bırakmışlar. E, fakat özelliğini hala koruyormuş. Bunlar da e, Royal Walls, Kraliyet Duvarları diye geçiyor. Yanında da hemen kapısı var. Artık kale içine giren. Gate, eski. Royal Walls. Ve Gate'in içine geçiriyor. Gerçekten Orta Çağ Kalesi gibi bir şeymiş şey Eda. Ortamızı <gülüyor> tanıtan derneği hep Orada çalışıyor arkadaşlar, her yerde hep bir davranıştırlar. 7-24 anlatıyor ve gezdiriyorlar. Ya işte böyle. Cruise şeyi çok önemli. Çok Gördüğünüz önemli. gibi baya turist getiriyor. Antalya'ya da 40 yılda bir geliyor ama az yani. Keşke... Cruise terminali yapılması, şart. muhittin böcek çok istiyor yapmayı. İnşallah yapabiliriz. Evet, i̇nşallah kocaman bir olur da. Evet. Yenimiz gidenimiz evet. bollaşık. Aynen. Bakın Amasyalı, ünlü tarihçi Strabon. Belki Sota Haydi gitmişler söyledi. Tabii okudum anlayamıyorum. İspanyolca söylüyor, tarihçi. Neyse belki birileri çevirir. Akdeniz'e gitmişler. Bu ne? Seyuta Belediye Başkanlığı mı? Ah burası yolmuş da. <gülüyor> Koman, e, komandan general, Kuartel general. Bir şey öyle bir şey işte. Artık vali kaymakamlık mı? Neyse. Bu tarz bir bina. Burada bir kilise. İleride de daha büyüğü var. Turizmin önemini çoktan kavramış bir şehir. Görüntüsü var. Burası Afrika Kilisesi'ymiş. Afrika Kilisesi ve Afrika Meydanı. Güzelmiş. Hepsine bakarak dolaşalım mı? Hadi dolaşalım sonra fotoğraf çekeriz. Her tarafı Fas'la çevrili biliyor musun? Evet. <gülüyor> Her tarafı Fas toprağı. Bir tek burası küçücük bir yer. Ee, şu anda biz Atlantik, Atlas Okyanusu tarafına bakmıyoruz. Akdeniz tarafına bakıyoruz, Afrika kıyıları. Evet. Karşımız tamamen Avrupa. Afrika meydanındayız şu anda. Gel dön bakalım şöyle kendin Bak yine değişik ağaçlar var bak. Evet. Yarıyor musun? Şunlar değişik azıcık. This is for Afrika. Gel bakalım yakından neymiş ne diyormuş. büyük katedral var artık. Evet buradan daha güzel gözüküyor. Bir şey buradan olduğu için. Beykel. Ve meydan bu. Evet. Bu da katedral. Arkada tabii şeyi var. Açısı daha güzel. Yani arkada da kubbesi var. Sadece böyle gözüktüğü gibi değil. Ne diyorum? Orlay diyor, fakrika kilisesi her şey. Hayır atım bu katedral bildiğimiz. Döla, Son Siyon. Güncel mi? Katedrala. Hadi geç. Döla. <gülüyor> geç bakalım. Yan venido. Yalnız İspanya'daki bu katedralleri ve kiliseleri çok kınadım. şu konuda kınadım. Niye? Bir e, kutsal su tasları hep boştu. Kutsal sudan şöyle bir elime yüzüme. Evet. Şey yani kamerayı falan. Kamerayı yani. değdirecektim Aynen. onu yapamadım. Evet. Ben arabamdan Hatharlını değdirmiştim. Canım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burası modern de. Evet. Şehrimizin. Kapıları alası. başka şeyler duymaya, gayıptan sesler duymaya başladı. Dantelleri gördün mü aynı bizim danteller. Evet. Bak Bak deniz danteli. Yarım adanın. Bak hemen şey. Yarım adan. Biz aslında şu anda yarım adanın üstündeyiz. Aynen. Uçuda. Hemen acık yeniden deniz oluyor. Bakın şimdi inanmaz iseniz göreceksiniz. isiniz. Önümüzde deniz, önümüzde deniz. Aa, çok güzelmiş. Bunlar ne? Şeyler acayip, baktık. Şu şunları bir çekeyim. Baksana çok güzel. Baksana, bahçe. bahçeye bakıp çıkalım. Bahçeye bakıp çıkalım. Çok şirin yapmışlar. Günası olduğunu bilmiyorum ama çok güzelmiş. bir şey ya, Ne yapacaksın? Afrika'da yaşamaya karar verirsem arkadaşlar, bir tek Soğut'a şehrinde yaşayabilirim. <gülüyor> Başka Ana yaşayamam. plaj güzel olsaymış. Ay evet çok güzel plaj. Fena değil. Ve evler de güzel. Antalya'm gibi evet. apartmanlar. Evet evet. Peki. Luis Lopez an Evet, Afrika'ya yerleşmeye daha... karar versem tek şehrim burası. Komik. Kale içi de var. Bu arada şunlar Fas, şurası Fas. Devamı Fas'yan bir yerden bitiyor bu. Aynen aynen. Şuralar hep pas yani. İçeriye bakıyor. Yani Afrika'ya bakıyoruz. Şu anda arka tarafa bakıyor gibi bir şey işte. Plaj güzel. Kumsal aşağısı. Bak. Kumsal. Zaten plaj kocaman abi. Baksana. Sıcak oluyor ama ben size söyleyeyim bak. Evet, kale içine tekrar girdik. Portekiz Kraliyet duvarları. Portekiz Kalesi'nin içindeyiz. Şu anda kal a içindeyiz. Kalaa'da? Kal Portekizler duvar yapmış. Burası Kraliyet Duvarları Müzesi'ymiş. Top var. Seramik var. Evet. İngilizce açıklama yok arkadaşlar. O nedenle anladım desem arabulun. Mesela bir general var. Kim olduğunu. Şöyle. Güzel bir sanatlar müzesi. Bakınız, burada ne var? Huhu <Gülüyor> aşk gibi. Buraya? Ben de şuraya takıyorum. Manzara bu. Terpok. Evet. Tamam mı? Tamam. Ev da bir aşk kilidimiz mevcut. Aşkımızı dünyanın dört bir yanına efendime söyleyeyim kitleme usulü yapıyoruz. Hadi şimdi anahtar atma töreni. Evimden <gülüyor> de <gülüyor> yağdı halde bu bay. Ha, martı da oldu. Evet, şimdi kilit atma törenindeyiz. Aşkımızı kilitledikten sonra 1 2 3 2 Burada gitti. <gülüyor> Ay çok güzel oldu. Bu arada şurada fare var ha. Şuralarda fareler var. <gülüyor> Bildiğin şardonlar var şuralarda. Yani aralarda yürüyorlar. Hatta bir tanesi şöyle. Bakın. Bayağı yani tam şurada bir yerde. Fare basmış yani şehir resmi. Şu an... Görmüş olduğunuz güzel bir saat... Sanchi Prados Caddesi'ne giriyoruz. Neye giriyoruz? Azkarde... Sanchez Prados aşkım tam okuyamıyorum zorlama. Neyse işte. <gülüyor> Galiba mecburiyet caddesi. Mezeler havalı lambalar <gülüyor> ve yeşillik. Şeyler çok güzel. Eda. farkında mısın? Neylar. Şu binalar mı? Ejderha. Ayılar çok güzel. Ejderha evet. çok güzel. Ejderhalı bir ev varmış burada. Onu görelim. Hmm, hadi bakalım. Burada da bir araç var. Evet, MSC ve Doris. <gülüyor> Burada Doris duruyor. <gülüyor> Doris orada mı? Aynen. Doris bu gezide bizimle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Burada Herkül heykeli var. Önemliymiş. Herkül Doris. Evet Eda, Herkül'e geldin. Evet. Herkül var. Herkül tutunları ayırıyor valla. Herkül gibi Herkül. Bu imanın girişinde de var da, onları hmm. artık gemiden çekmek lazım. Burası da market. Gözüküyorsa şurada şeyler var, manavcıklar var. Evet, Mercado bu. Sen bir şeyler yiyebiliyorsun, satın alabiliyorsun. Ortasından da yol geçiyor yalnız. Fakat ha, enteresanmış bina. <gülüyor> Allah Allah. Bak Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'nın dükkanı var. Mustafa yazıyor. Mustafa mı? <gülüyor> Gel churros yiyelim hadi. Hadi churros. O çok güzel oluyor değil mi? Evet. Tatlı bir şey banıyorsun çikolataya. İspanyolların sabah kahvaltı. Sonra da kahve ile onu lüplüp evet. yapıyorsun. Aynen. Tatlı de burada. Bir tane, bir kişilik churros istedik. Dev gibi getirdiler sanki. Düğün yemeği gibi. Fiyatlar bu arada bayağı hayatımda gördüm. Artık ucuz da değil başka bir şey. Şu Red Label'ın fiyatından... şeyin Red Label'ın... Kilosunun fiyatına ne? Ne kilos? Kaç kilo? Kilosu ya, 3 kilosu kilo 35 lira arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Havasız durman o. Bak rast. Geçin ucuz yalnız. 8.90. Şöyle bir şey alalım baharat ya dostum. Şöyle bir şey alalım baharat. Cezekler de var. Güzel yani. Devam ediyoruz. Meydandayız. İlerinden i̇lerliyoruz. Eve elinden ilerliyoruz. Bebelli. Burası bir yöntem free olduğuna Mert en sonunda inandı. <gülüyor> Vergisiz şehir. Vergisiz şehir olduğuna inandı. Ucuza içki alınca. 4,5 Euro'ya 1 kilo güzel şey aldık ya. Vodka. Vodka aldık yani. Daha ne olsun? Rakı olsa iyiydi. Rakı <gülüyor> olsa onu da aldık. <gülüyor> 4,5 Euro ne abi 1 litreye. 100 lira bile değil yani de kendi paralarıyla kazandığını düşünsene. Evet. <gülüyor> Çok komik kalır. Burada bir müze var. Bir de heykel ve kolonel dönemden güzel bir bina var. Cevta Müzesi. Modern, gene sanat müzesi. Şeyler çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <Nefes>. <gülüyor> Beni onlarla çıksana. Kedi, arı ve çöpük. Çeşmedeyiz. İspanya meydanı. Banco. İspanyol meydanı. Bu arada burası posta hanesi. Joreo. Casa de los Dragones. Eczar halı ev. Ya çok güzel ya. Şunlardan ben de istiyorum. Elimdeki bilgilerde bu evin ne olduğu yazmıyor. Sadece icer halı olduğu yazıyor. Meşhur Ravel'in cadde­sine ilerliyoruz hala. Güzel bir da apartman var. Delesres Meydanı. Hastane yakınlarda galvan ambulans sesi. Evet, aynı zamanda meydanda. <gülüyor> görmüş Şöyle aşağıdan parka yukarıdan bakacağız. Şu güzel bina var. <gülüyor> şu San Francisco Kilisesi. Evaliyet Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Cadde güzel. <gülüyor> Bina güzelmiş. Kalle Real'den ilerliyoruz. Arap banyoları varmış yani hamam. Buradan dönebiliriz Mert Kaptan. Tamam kalıntılarına da geldik. Banyos Arabos. Arabes, pardon. <gülüyor> evet neredeyiz Mert? Şu an Arap banyoları Yani aslında hamam. Bizim hamam. Belki Roma hamamı değil ama. <gülüyor> banyos, Arabes. Bakalım nasılmış. İlerliyoruz. Evet Roma hamamlarından bir farkı yok. Güzel hamam, banyos, Arabes güvercinlerimiz. Yani şu balkonlulardan olabilir. Karşısı çünkü deniz. Güzel olur yani. Okey. Kabul ediyorum aşkım alabilirsin. Mertcim ne heykelindesin? Denizci heykelindeyim. Seyukalı denizci dayılar. Güzel. Martısı da var dayının. Bir hatıra fotoğrafını alayım. Cinap Caddesi. Hem de yürüyüş yolu. Bu da Sotolov filozof Josef Ben Yehuda Ibn Aknin anıtı. Kendisi 1150'de burada doğmuş. Ve kasino da Sota. Arkadaki dağlar çok yüksek ve Mert. Rift dağları mıydı? Altımızda Marina Yolu. Ne yapıyorsun Eda? Martı bu besliyorum. Biraz eli. Alejandro ve ben. Birazcık elinde tut bakalım ne olacak? Sarı Carlos. <gülüyor> oh, kavga çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı gagalıyorlar Daha birbirlerine. en acayip yerlerine geldik. Evet evet çok değişik. <gülüyor> Afrika'daki İspanyan. Gemimiz orada. düşünür Platon. İleride Homeros var. Güzel evler görüyorum. Binalar çok hoş. Buraya gelirken ilk defa geliyoruz falan diyordu herkes. Aynen. Nasıl olduğunu pek bilemiyordu yani gemideki rehberimizde. Ama gayet güzel çıktı bence. Casablanca ya da Rabat gibi yerlerde vakit kaybedeceğimize buralar daha güzel. Arap Bilgin El İdris'in heykeli de hemen burada. Demek ki o da Suuta'dan, yolu geçenlerden. Ama burası tabii ki Avrupa'ya geçiş noktası yani Afrika'dan. Şurada duvarda da bir sürü kedi yatıyor. Bayıldım. <gülüyor> evet Eda, ne düşünüyorsun Keuta hakkında? Seuta? Suuta hakkında? Souta. Souta. <gülüyor> diyemedim. Şimdi bu şey bitti. Gezi. Hemen hemen. Bu arada Cruise da bitti değil mi? Evet artık. Son gecemiz. Son gece. ne, Nasıl geçti? Yemin. Yemekler, çizekler, her şey bol faydalı. Çok zevkli bence. değil mi? İmadesi de çok güzeldir. Biz de tadını sonuna kadar çıkarmaya çalıştık. Hadi bakalım. Mert'cim ne yapıyorsun soğutada? Yiyeyim ne yapayım ya? <gülüyor> Katarıyorum. <gülüyor> Yine Mart'ı beslemece mi? <gülüyor> ya bir tane bile yoktu. Çakallar, nasıl görüyorlar ya hemen. Nazmiş'in kurabiyeleri nerelere gidiyor? <gülüyor> Gemimizin camlarını temizliyorlar. İşte orada alet var. Karşımızdaki dalga kıranın üstünde de Hercules yekili var. Aynısı şehrin merkezinde de vardı. Evet dışarısı hmm. suyu ta liman, Jesse ise Lord Nelson var. Çok ciks ve süper bir bar. Değil mi Edoş? Çok güzel. Nefis bir bar. Monitolarımızı yudumluyoruz. Ben biraz fazla yudumladım. <gülüyor> Çerez de fazla yedim. Normal, benim için. Canlı müziğimiz var. Caz, kasa, gitar ve tablo akorlarla beraber altyapıyla caz müzik geliyor. Filipinli garsonlarımız var. Bir de Hintliler var. Şurada barımız var. Şu an bütün kokteyl ve içkiler ücretsiz bize, yani daha doğrusu peşimi verdiğimiz için evet. içki pakette. Ve çok harika. <gülüyor> Mojito mu içiyorsunuz? Afiyet olsun. Ve denize karşı oturuyoruz. Evet. Akşam saatlerinde artık gemimiz. Saudadan ayrılıyor. Böylece biz de Afrika'dan ayrılmış oluyoruz. Bay bay Souda. Cebeli Tarık'tan karşıya Avrupa'ya geçeceğiz. Çok yakın, 14 kilometre.